O da benden bak burada var bir tane. Harbi mi? Aynen. Nerede? Güzel, yayın açık mı şu an? Evet, şu an Güzel. açtım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İşte bir kahve, 40 yıllık muhabbet. Aynen öyle. İçeyim de işte. Bir kahve içecek mi? 21. Bak. Ah. Ciddi Aynen mi o? ya? Ciddi Aynen. misin? Hoş Çok teşekkür işte. ederim. Şu an belki yedim. Yayınlara başlayacak Twitch yayınlarına. Evet. Şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <gülüyor> Bana <gülüyor> çok teşekkür Sana ben ederim. Ben kalbimi ara. verdim ya. Aga! Bana diyor. Deliye bak. Harbi hayatlar izle. O ne? Teşekkür ses ederim. mi yok? Var ya ses. Drop yok, drop yok. Çok şükür drop yok. Bu ara son iki haftadır her akşam saat 9 ile 11 arası internette drop oluyor. Drop ne biliyorsun? Bilmiyorum. Aynen. Öyle Şu lanet bir şey. Şu an yok sorun şom yok. Bir şo durumuna karşın bir falan yapalım. Aynen. Olur, olur. <gülüyor> Okey Böyle vuruyordum yalnız buraya. <gülüyor> <çıktı. gülüyor> tamam çıktı. Sen ilk defa izliyorum. Nasıl birisin? Anlatır mısın? Küfür <gülüyor> falan donate atamadım. Kusura bakma. Yani. De defa izleyenlere kendine. Daha bir şey çok oyun ağırlıklı oyunları e, Treyarch oynayan. Yani bu lol aram bile olsa Treyarch oynamaya çalışan. Ee, olabildiğince eğlenmeye çalışan, insanları da eğlendirmeye çalışan ama sinirlendiği zaman kesinlikle taviz vermeyen ama kesinlikle düzgün bir şekilde e, tartışan, küfür kesinlikle yok zaten Bence yakışıklısın ee, da bu arada Teşekkür ederim Eli yüzü düzgün Eli yüzü düzgün Teşekkür ederim Asla Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş geldiniz Daha yeni böyle bismillah direkt bu kareyi gördünüz ee, olayı anlatayım. Belki zaten bizdeydi. <gülüyor> öyle kahve içiyoruz şimdi. Kahve içerken de beraber içelim dedik. Ne diyor? Bu adam komik yönetim ekibi. X X10 daha komik diyebiliriz. Doğru. Yönetim ekibim maşallah var. VEIC yönetim. Kartop savaşını bile tryhard oynayan. Aynen öyle Zeyberf'im. Bak iyi tanımış beni. Kartop savaşı geldi. Onu bile tryhard oynuyorum yani. Ben de akşamları böyle bile tryhard oynuyorum. Abi bak, LOL... bak bir dakika, konusu açıldı tamam. Wild Rift oynuyoruz akşamları tamam mı, geceleri? Bir hareket yapıyorum, savaşı kaybediyoruz mesela. Kaybedebiliriz yani bir hata yapılmış olabilir. Ama sürekli ya onu yapmayacaktın işte oyunu sattın. Ya oraya gitme. Yap... Hayatım diyorum. Farkında mısın bilmiyorum. ben bu oyunu şampiyon oldum yani 2000'lik <gülüyor> ediyorum. Bana lol öğretiyor ya. Bebeğim fark etmiyor aynı Manası lol, var. mantık ben aynı, hocam, strateji aynı, aynı, aynı. MOBA yani anladın mı? Aynısı. aynısı değil öyle öyle. Hayatım tabii ki aynısı değil, tabii ki farklılıklar var ama mantık aynı, anlatabiliyor muyum? Ya yaptığın hareketler vesaire aynı. Demek. Hani Demek. takım savaşı doğru. mantığı, evet. işte split push, split push yapıyorum mesela. Split push nedir? Ben ayrı ittiriyorum diyorum, gidiyorum tek başıma bir koridordan ittiriyorum. Çünkü çok OP Wild Rift'te tek başına bir koridordan ittirmek. Aa! Bana diyor ki hiç gelmiyorsun diyor. Fight olması lazım, kavga. O kaos istiyor. Gece gece <gülüyor> kavga ediyoruz ya bu yüzden. Böyle bir <gülüyor> şey oldu mu ya? On numara ilişki hocam valla. Kavga olması lazım evet, o an. Tek yerden gitmemiz lazım. Toplu, toplu hareketle bereket var. Team fight yapmamız evet, lazım. gelmiyor. Tek başına Şey ormanda şey kesiyor, canavar. Hayatım, gidecek bir yer yok. Orada fight yapmamamız lazım. Ben de diyorum ki ormanda gideyim, jungle'ı keseyim. Özür dile Özür dile. <gülüyor> Biz gidiyoruz. Berk abi neyi cepledi? Yok lan ben verdim olamadı o. <gülüyor> Stream deck. Hocam hadi bakayım. Biz gidiyoruz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Görüşmek arkadaşlar. Üzere. Cansınız. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Özür diledim ben zaten. Özür dilerim aşkım. Atayerkil toplum. Heee. <gülüyor> Efendi erkeği ürküttünüz ürküttünüz. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapatayım mı? Olur. Süper olur. Ben kapatayım istiyorsan. Bana bu arada bugün e, Valorant kutu gönderdi arkadaşlar. E, çok heyecanlandım. Çünkü aynı zamanda şöyle bir haber geldi. E, Riot bugün kupayı gönderiyor denli. Ben böyle havaları uçuyorum. Bir anda böyle Riot Games'ten kargo vesaire. Aha dedim kupa geldi. Sonra içinden şöyle bir şey çıktı. Merhaba. Discord'da açayım. Çok musun Holy? Selamünaleyküm abi. Çok sorma Aleyküm. abi. Aleyküm. Aleykümselam. Bu abi. Ariflerin. bu geldi abi kargoyla böyle spike abi böyle kuruyorsunuz şöyle Burada özel bölmeleri var böyle bu abi bir an çok korktum acaba Valorant kupası bu mu diye neyse ki değil galiba çünkü baya bu plastik ama çok hoş bir şey aslında yani benim hoşuma gitti bazen kapanmıyor falan böyle. abi işte patlıyor orada. İçinden sonra bu çıktı. Bunlar çok tatlı. Raze bombası. Anahtarlı. Bir de bu var. Bakın şimdi. Headshot. <gülüyor> <gülüyor> Kursan abi ne bekliyorsun? <gülüyor> paralel evrende headshot değil mi o tamam. abi. Yani bozuk yapacaklar gitmiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> abi. Ha, Öyle dursun Şöyle yanıma alayım Bacağım kaşınıyor Şu çok güzel ama En çok bunu beğendim Raze bombası Raze'de iyi oynadığım için zaten Bunu bayağı anahtarlığıma koyacağım Hoş bir kutuydu Burada da herhalde mal olanlar için Spike'ın nasıl kurulduğunu falan anlatıyor Böyle çeviriyorsun falan diyor. Böyle bir şey. Kusteme kupa bu şekilde. Onu altın Ferit. nasıl olur? Sana bir şey diyeyim mi? Bak şu kupa olsun. Ama böyle harbi şey olsun. Altın altın olsun. Böyle ne bileyim. Yani plastik ol... Pardon kustum. <gülüyor> plastik olmasın malzemesi. E, düzgün bir madde olsun. Olurmuş ama... Bayağı dandik yani. Gümüş falan aynen. Ama yok. Gelecek. Kupa gelecek inşallah. Allah'ın izniyle. Bu sıralar çok kusuyorsun hayırdır. Aa benim midem zaten sıkıntılı biliyorsunuz. Benim yemek... Ee, ...borumda yara var. Yara endoskopi olmuştum ya. Yemek borumda yara çıktı. Vakti zamanında. Yediklerime falan dikkat etmeyince bazı günler böyle... ...oluyor. Berebe hemen gidiyorum. Eyvallah arkadaşlar. Evet evet 3D Printer baskısı zaten büyük ihtimalle aynen. Ee, Aslı Yalçın 18 aydır Aslı çok teşekkür ederim. 18 mi ay eridik gittik bir de Sami Kalp demiş. Çok teşekkür ederim. Aslı 18. en kıtlı olsun. Ee, Valorant Türkiye'nin son videosu. Abi röportaj adam izler misin? Kardeşimde de var. O yara. İlaç ne kullanıyorsun? Ben e, Nexium kullanıyorum ilaç. İlk başta pantpas kullanıyordum. Şimdi Nexium'a geçtim. pantpas çünkü şey yapıyor. Cırcır cır yapıyor bana. Sofistikue 5 aydır. Birimin dijital saatini gönderirler seneye. İnşallah demiş. İnşallah. Abim. Üf. Düşünsene. Şöyle açıyorsun buradan hologramlı çıkıyor falan böyle. Evin mapi çıkıyor. İşaretliyorsun. Atıyorsun. Smoking'e falan. Gökçen dördüncü yayınlıkta olsun. Intoid 6 aydır. Ay bu